Evet cümleten selamun aleyküm. İntiba'ın ikinci bölümünün ilk destek videosunu çekiyoruz. Bu bölümün konusu hepimizin bir nevi hapse maruz bırakıldığı gerçeği. Yani biz şu an bir hapsin içindeyiz. Bunu görmemiz lazım diyoruz ama şöyle baktığımız zaman özgürüm yani. Kimse beni tutsak etmiyor, tutsak edildiğim falan yok. İşte sıkıntı videonun konusu da tam olarak aslında burası. Biz zevk zincirleriyle hapsediliyoruz. Bugün de bunu işleyeceğiz. Zevk zincirleriyle hapis. Şimdi biz hapis dediğimiz zaman direkt biri bizi gelecek, zorlayacak, kelepçeleri takacak, işte bir dört duvar arasına tıkacak ve biz orada tutsaklık yaşayacağız. Öyle zannediyoruz. Halbuki çözümden uzaklaşmak bir insana amacının dışında bir hayat yaşatmak, kendi benimsediği yanlışları birine severek zevkle aktarmak da o karşı tarafa bir nevi hapse maruz bırakmış oluyor. Nasıl örnekleyebiliriz? Mesela siliklerde bunu görüyoruz. Hayvanlara zorla, işkencelerle bir eğitim veriliyor. İşte belli hareketler yapılması isteniyor. Kendi eğlenceli fikirlerini insanlar hayvanlara dayatıyorlar. Ama burada iki yol izleniyor. Yani ilk yolda dediğimiz gibi cezalarla, kırbaçlarla işte acı çektirerek yapılıyor. İkinci yöntem de ödüllendirerek. Yani hayvan her istediğimiz reaksiyonu verdiğinde ona bir ödül veriyoruz. Bir lezzet veriyoruz. Bu şekilde o lezzete bağımlılığından senin istediğin bir hale bürünüyor. Koca koca balinalar artık böyle şarkı söyler bir hale geliyor. Halbuki doğasında, fıtasında bunlar yok. Ama biz bunu istiyoruz ve bu fıtratı onu zevklendirerek ona bir şeyler vererek sokuyoruz. Şöyle hayatımızı gözlemleyip baktığımızda bize de aynı şey yapılıyor mu? Şöyle bir yoklayın. Yaşadığım hayatın doğru olduğunu nereden biliyorum? Ve bu hayatın beni bir çözüme mi götürüyor?" diye sorun kendinize, elinizde iyi de zevkli ve herkes yapıyordan başka bir şey kalmıyorsa muhtemelen bir hapse maruz bırakılmışsınız demektir. Eğer delinin yoksa, yaşadığın hayata ve seni bir çözüme götürmüyorsa, bununla ilgili hiç düşünemiyorsan bile ve sadece ama çok zevkli. ileride bana bunları vaat ediyor diyorsan ve herkes yapıyor. Dan başka bir kozun yoksa muhtemelen bir hapis söz konusudur. Bunu daha da açalım. Bununla ilgili şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela Fransızlar Brezilya'yı işgal ediyorlar. Orayı ele geçirecekler ve ilk yöntemle zorbalıkla bunu yapıyorlar. İşte onlara silah doğrultuyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, evlerini yağmalıyorlar vesaire. İşin neticesinde bakın bir kediyi bile köşeye sıkıştırsanız bir süre sonra tıslar. İnsanlar artık Brezilya halkı onlara reaksiyon vermeye başlıyor ve baş kaldırıyorlar Ve Fransızları topraklarından sürüp çıkarıyorlar. Ama ikinci yöntem ki bence daha etkili ve daha sinsi olanı zevkle bir insanı esir etmek. Portekizliler geliyor ve Brezilya halkının bulamayacağı eşyalarla, hediyelerle geliyorlar. O zaman için işte taraklar, aynalar... İşte makas. O zaman için çok değerli şeylerle gelip bunları sunuyorlar. Ve şu an Brezilya Portekizce konuşuyor. Neden? Çünkü onlara iyi davranıldı, güzellikle yaklaşıldı, hediyeler verildi ve artık Portekizlerin fikriyatı Brezilya topraklarında hakim oldu. Daha yakın bir örnek Çanakkale. Biz bu toprağı, bu vatanı canımız pahasına savunabiliriz. Bize biri bunu zorla yapar, zorla ele geçirmeye çalışırsa reaksiyon veririz. Anneler kundaklardaki bebeklerin o çarşafını söker ve mermilerin üzerine kaplar, kapatır, mermileri korur. Hatta bu da başarılı oldu. Çanakkale'de düşmanı püskürttük. Ama eğer bize güzel telefonlar, güzel kadınlar, güzel ortamlar, arabalar verilirse, lezzet bize sunulursa, konfor bize sunulursa onların istediği gibi bir hayatı zevkle kabul edebiliriz şu an. Türkiye toprakları tam da bunu yaşıyor. Biz İslam'a belki insanları özendirecekken şu an tamamen batının özentisi olma yolunda ilerleyen bir sistemin içindeyiz. Niye? Çünkü bize zoraki değil, zevkle geliyorlar. İşte biz de bunu savunuyoruz. Bir insan sadece zorbalıkla dört duvar arasına kapatılarak hapsedilmez. Lezzet ve zevk ona sunulursa, bu insana menfaat verilirse o insanı esir edebilirsin. Ona kendi yaşamını, ideolojini istediğin gibi dayatabilirsin. Ne oldu peki şu an? Bu lezzetleri aldık. Videoda zaten bunu işliyoruz. İşte zehirli bir şekerleme. Zaten zehir diyoruz ama içine bir şekerleme katıyorsun ve böyle pazarlıyorsun. Bir de herkese kullandırıp çok iyi böyle şaşalı pazarlıyorsun. Bu sefer bu zehri herkes içmeye başlıyor. Niye bu zehir diyoruz videoda? Niye bu zehir? E çünkü bunlar bize bir çözüm olmuyor. Dikkat edin. Yaşadığımız hayatlar Evet, zevkliler ama bizi bir çıkışa, bir çözüme götürmüyorlar. Evet. Bize menfaat sağlıyorlar dünyada. Bir konforu, lüksü, makamı var, kabul. Fakat özünde hiçbir delili yok. Yani niye bu hayatı yaşıyoruz biz? Niye ben bu üniversiteyi bitirmek zorundayım? E çünkü toplum bu şekilde istiyor. Neden? E çünkü bana ileride bir vadi var, bir makamı var. Peki bu bana bir çözüm mü? Beni bir çözüme götürmüş oluyor mu? Kazandığım onca şey, bir çıkışa mı gidiyoruz yani şu an? Hayır. Nereye gidiyoruz? Çıkmaz ha. Bir Müslümanın çok iç acısı, bir Müslümanın ölümle yüzleştiği zaman bundan kaçması. Bundan yüz çevirmesi, başkalarını şu an için bilemeyiz. Onlar bir kenarda dursun ama bir Müslüman için, bizler için çok acı bir durum. Bizler çözüm insanıyız. Bizler ölüme gülerek giden insanlarız. Bizler Kur'an-ı Kerim'de defaatle ahirete bir çıkış kapısı olarak bahseden bir Allah'ın kullarıyız. Bizim Peygamberimiz ömrünü bu davaya vermiş. Demiş ki evet gelin sizi bir çözüme götürebilirim ve emin olun ölüm bir son değil. Bir çıkış var. Buyurun gelin demiş ve bunun ispatlarını zaten başka videolarda yapıyoruz. Bir Müslümanın ölümü son gibi görmesi. Ya Abi ahiret var ya var ama oraya iştahla hazırlanmaması, iştiyak duymaması ve önünde ona çözüm olmayan şekerlemeler, zehirli şekerlemeler için bir hayat yaşaması. İşte bu seçenekler videoda onu simgeliyor. İşte makam, şöhret, şan, şeref, itibar bunlar bizim problemlerimizi çözmüyor. Çözmediği gibi bizleri çaresiz bırakıyor, çaresiz bıraktığı gibi bunu zevkle yapıyor. Bu, fıtratı, sonsuzu isteyen bir insana hapsetmek değil de nedir? Bir hapse maruz musun? Evet, bir hapse maruzum. Neden? Çünkü çözüme gidemiyorum bu fıtratla ama istiyorum. Niye gidemiyorsun? Çünkü hayat amaçlarım bunu yapmamı engelliyor. Evet, bunu biz 3. bölümde daha detaylı yapacağız. İntibar'ın 3. bölümü. Hayat amaçlarımızı daha net sorguladığımız, bu konuları çok daha derin böyle üzerine basa basa girdiğimiz bir bölüm olacak. Çok fazla o yüzden detay vermemekle birlikte şöyle bir hadisi paylaşmak istiyorum. Yüce Efendimiz Aleyhisselam sevbandan radyallan rivayetle yakında milletler yemek yenlerin başkalarını sofralarına davet ettikleri gibi buyur gel dedikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Hadi hep beraber toplanalım ve. Müslümanlara karşı bir savaş açalım diyecekler ki bu ne demek oluyor ya bizden korkmayacaklar mı biz çok zayıf olacağız gibi bir düşünce doğuyor ki sahabede birisi bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak ya Resulallah dedi. Efendimiz Aleyhisselam hayır aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çöp gibi zayıf olacaksınız. Düşmanlar bize topluyor orduları, hadi gelin onlara mücadele edelim diyorlar, her bir koldan üzerimize gelecekler. Biz de o gün çok mu zayıf olacağız, az mı olacağız Ya Resulallah? Yok, siz o gün aksine çok fazla olacaksınız ama selin önündeki çer çöp gibi çok zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehin atacak. Düşmanlarımız bizden korkmayacak artık ve bizim gönlümüze bir vehin olacak. Bu vehin nedir? Sahabe merak ediyor yine bir adam. Vehin nedir ya Resulallah? Veh nedir ya Resulallah? Veh dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir. Bir Müslümanın yakalanacağı bir hastalık vehin hastalığı nedir? Ölümü kötü görmek. Bir çıkış yok. Varsa bile bize yok. En iyisi dünyada çözüm arayalım. Ölüm bir kurtuluş değil ve dünyayı da sevecek. Ölümü kötü görüp dünyayı sevme. Allah aşkına bakın kaçımızın gönlünde bu hastalık veyn hastalığı yok? Kaçımız bu tutsağa maruz bırakılmamışız? Biz Müslümanız, çözüm adamıyız. Ama onların ideolojileri ve yaşam modelleriyle bakıyoruz şu kainata ve tamamen bir çözümsüzlüğe, zevkle gidiyoruz. İşte intiba video projesi tam da buraları sorguluyor, didikliyor ve diyor ki bir dakika şu hata hayat modellerini bir sorgulayalım artık. Çünkü yaptığı iş ortada. Az önce bahsettiğimiz bütün o şeyleri düşünün. Ortada ve buna bir çözüm bulmalıyız. Hayır bu seçenekler bize çözüm değil bir E seçeneği açacağız ve bunun arkasından çözümün arkasından gideceğiz, gitmeliyiz. Çünkü aksi tutsaklık olur diyoruz. Bununla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Allah bizi zevk zincirlerinden muhafaza edip çözüm'e gidenlerden etsin inşallah. Selamünaleyküm.